Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuş. Af buyur. Benden değil, Allah'tan aff dile.